Hükmetmedim. Hiç göre, şükretmedim. Sevottam'a da yetmedim. Yetmedim de, men günahkarım. Altyazı Müzik Yetenleme min güne kermi Üzayla tutun batım Tutunma min güne kermi Bulamacım, buldum, durmuşum Ha yeşil gel. kolsun durmaşın hayış etme gelme koşsun senin bilir olmol hoşun olmaz onu bil gönül eder mi senin bilir olmol hoşun Ker mi olmaja ker